Hocam kaç gün kaldın Azerbaycan'da? Azerbaycan'da, Bakü'de dört gün işte kaldık. Bir üniversite, Ada Üniversitesi'nde, Azerbaycan Diplomasi Akademisi'nde bir konuşmam oldu. Çok güzeldi. Ee, bu arada Bakü'nün havalı üniversitesiymiş, onu da öğrendim. Ee, artı kitap vardı ertesi gün Expo'da şeyim oldu, bir söyleşi İlla, ve bir imza söyleşim, günü. Var. Ondan sonra geri kalanda da fırsat bulunduğu yemek yedim Vallahi söyleme sahip, çok pis mutfakları var, <gülüyor> yeye bitmiyor. Bir tane örnek versene ne yedin? Yediğin işte senin olsun bölümüne Abi, geçmek için bir tanesi duyalım. <gülüyor> adı kısa olduğu için aklımda kaldı, kükü diye bir şey var. Kükü yumurta ve yeşillikle yapılan bir sabah kahvaltısı şeyi, bileşeni muhtemelen. Biz gerçi akşam yedik. Bu arada... Ee, sevgili unu öğrencilerimizden e, müzisyen arkadaşımız Bahar Beylerova bizi orada gördük fotoğrafları harika <gülüyor> ağırladılar. çok teşekkür ediyoruz onlar böyle bir biraz da abartmışlar da beni iri görünce muhtemelen e, bütün böyle bir seçki yapmışlar Azerbaycan sofrasında Allah affetsin bayağı orada bir yani şeyi açtık ses duvarını açtık akşam uyuyamadım falan yemekten ama mesela o kükü güzel bir şey hani böyle hafif gözüke ama benim gibi bir torba yersen biraz ağır geliyor onunla abi bir şey yapıyorlar. E, Tam şey bir kazımalı gibi bir ismi var. Yani o da tencerenin dibini kazımaktan geliyor. Böyle yufkaya sarılmış pilav içinde etler, metler bir şeyler. Ya Rabbim yani insanlık suçu gerçekten. <gülüyor> Ve şöyle de bir şey var korkunç oldu. Ben Amerika'da bir diner'a girip bir makarna söylemiştim. Gelen makarna küvet gibi bir şeyin içinde geldi. Gerçi bir kişilikmiş. Ama ben bitiremedim. Hayatımda bitiremediğim iki yemek olur. İkincisi Azerbaycan'da karşıma çıktı. Onların menüleri de gerçekten, yani Amerikan menüleri yarışır, çok büyük. Ama abi hepsi inceler, sordum bu işin sırrı nedir diye, özel baharat dediler ama inanmıyorum çok. Yani baharatlar varmış, hazmettirici falan filan ama sağlam yiyorlar, yemekleri çok iyi. Fakat ben iki günde komaya girdim, belki alışmak gerekiyor. O yüzden yemek kısmını burada hızlı ve kısa geçeceğim. Kötü örnek olmasın, insanın fabrikaları birinci cildin yazarı olarak. O konuda fazla kafa karıştırıcı olmak istemem, değil mi Lüfer? <gülüyor> burada hazır ifa uygulayanlar da varken aramızda. İfa uygularken başımıza neler gelir videosu da döktü o ifa uygulama da çok. Benim de işin kötüsü kitap fuarında birinci gün insanın fabrikaları konuşması yapacağım. Ya 5 madde ise erken dedim ki arkadaşlar ben mümkünse ikinci maddeyi biraz hızlı geçeceğim dedim. Şimdi konu yemek ama biz dün burada çok fena yedik. Ben hala burada Şamrel gibi eritemedim yani fuara gittiğinde de sabah kahvaltı etmeme rağmen. Yani Böyle beton dökülmüş gibi içime yani. O kadar çok yemişim ki. Dedim özür dilerim burada etki edemeyeceğim size bunu anlatacak. Bu kısmı geçiyorum. Siz dedim az yiyin yani. <gülüyor> Hızlı atlamak zorunda kaldık. Kötü. Allah bununla imtihan etmesin. Gerçekten zor. E, tanıştığın insanların yani İFA'ya insanın fabrika ayarlarına genel bakışı nasıl? Yani ne, ne kadar anlaşılıyor? Nasıl anlaşılıyor? E, öncelikle bir şoka uğradığımı söyleyeyim. Yani bir başka ülkede tırnak içinde, Türkiye dışı bir ülkede... Sokakta bu kadar çok insan tarafından tanınacağımı tahmin etmezdim. Birçok insanla selfie merfi çekildik. Yani Bakü'nün içinde de özellikle kitap fuarda tabii kitap merakları olduğu için insanlar bir kere acayip biliyorlar ve baya baya okumuşlar. Bana çok enteresan sorular yöneltiyorlar. Galiba geçen videomda işte sonunda söylemiştim. Azerbaycan'da kendim biraz daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Onun temel sebebi de Dillerinde korudukları kelime yapısıyla alakalı, bizim burada eski diye modası geçmiş kelime diye kullandığımız, benim kullanmakta isha ettiğim birçok şeyi onlar günlük yaşam dilinde kullandıkları için. Bir şekilde galiba anlaşıyoruz, özellikle benim o kadim bilgi ve bilimsel bilginin arasını bulma, oradan ortak anlatı üretme meselesinin orada çok fazla tınladığını fark ettim. Bir de çok büyük bir avantajları var bence, yani sohbet sırasında fark ettiğimi zannettiğim bir şey. Ee, Bizde bu tip kelimeler mesela fes, ferasettir, basirettir, letafettir ben böyle kelimeler kullanınca yani İslamcı kökenden birisi konuşuyormuş gibi dinliyor insanlar. Bunları dinle ilgili ya da belli bir politik görüşle ilgili angaje kelimeler olarak algılama eğilimi burada çok yüksek. Orada ise öyle bir şey yok. Orada bu kelimeler gerçekten iletişim amacıyla yerli yerinde kullanılıyor. Yani günlük hayatlarında kullandıkları kelimeler çünkü ve bir şekilde derdini anlatması çok kolay oluyor. Ben orada bir dil bariyeri vardır diye gittim. Çünkü ben dinlerken zorlanıyorum yani. Hmm. Hammasını cüret falan gibi bu şeyler şeyler söylerler. Bunu dikkat dinlemek zorunda kalıyor. Abi canavar gibi anlıyorlar ve gelen sorular da benim anlattığımdan fazlasını anladıklarını gösteriyor. Ben anlamamışım o kadarını <gülüyor> diyesin geliyor. O yüzden yani name yapmak için söylemiyorum. Oradaki kültür zenginliğinden çok ciddi ders almamız lazım. Şimdi Azerbaycan'la ilgili özel program dedin ama en uzun Can Canan bölümü olmaması için bazı yerleri <gülüyor> atlayacağım ama Sami'nin de özel isteği üzerine söylemem gereken bir şey var. Biraz önce mutfakta size söylediğim. Abi Sovyet ekolü var ya bu Sovyet ekolü. Şimdi tamam bir sevgili Erhan Hoca'nın orada sohbet ederken söylediği gibi Karl Marx'ın görüşlerinin, Engels'in görüşlerinin kötü bir karikatürüne yıllar boyunca milyonlarca insanı mahkum etmiş olması ayrı bir konu. Gerçekten kötü bir deneyim insanlık açısından ama sanat ve kültür politikası açısından bence çok dikkatle incelenmesi gereken bir miras bırakmış geriye. Zira mesela o ekol artı bir de tabii ki Azerbaycan'ın kendi öz kültürünün getirdiği sanat, letafet incelik ve küçük yaşlarda insanların tam bir milli politika olarak bunlara maruz bırakılması, karşı karşıya getirilmesi ne işe yarıyormuş bunu Bakü'de görebiliyorsun abi. Bir kere insanların konuşmada, ikramda, sosyal ilişkide, binalarını yaparken, binalarını yaparken bunu Türkiye'ye söylüyorum, binalarını inşa ederken kullandıkları estetik kriterler inanılmaz. Mesela Bakü muhtemelen dünyanın en şarşaalı şehri olmayabilir. Ben 10 sene önce yine gitmiştim. Hiç böyle değildi. Bu sefer bambaşka, çok gelişmiş. Yine iki sokak arkaya gidiyorsun, fakirlik, fukaralık, varoş devam ediyor ama... Ön makyaj inanılmaz. Şimdi sen Samsunlusun, çiftlik caddesini giydirdiler. Ben de görür görmez giydirenlere giydirdim diye yani. ne yalan söyleyeyim. Vasıfsız, oraya uygun olmayan, oranın tarzıyla hiçbir alakası olmayan, Karadeniz'de olduğunu bile fark edemeyeceğin bir tercihte bulunmuşlar. Ama buraya gidiyorsun bir yerde hani böyle Belgrad'da gezermiş gibi, bir Budapest'te de işte yolda yürüyormuşsun gibi bir hisse kapılıyorsun ama aynı zamanda oranın bir Türk ili olduğunu da anlayabiliyorsun. Yani bir özenti, alma yapıştırma bir şey değil. Gerçekten güzel estetik üretmişler. Sadece eski değil, yeni eserler çok cesur. Mesela Haydar Aliyev Kültür Merkezi, muhtemelen orada da sevmeyeni gıcık olanı çoktur ama süper fütüristik bir yapı. Ve hiçbir şekilde göze batmıyor. İşin uzmanlarına sordum, eşim dahil olmak üzere. Dedim burada böyle kiç, göze batan, kır bir şey görüyor musunuz? Cık. Gerçekten tasarım çok güzel. E peki, çok mu zengin bir ülke, çok mu bilmem mimarıyla, mühendisiyle önüne? Hayır. Tek mesele paranın, paranın da efendim, eğitimin de satın alamayacağı bir şey var. O da estetik haz. O estetik algı düzeyi. O olduktan sonra ki Sami dedi haklı. Oradaki işleri yapan bizim çoğunlukla Türk müteahhitlermiş. Ama ellerine verilen projeyi gayet güzel yapıyorlar demek ki. Orada benim çok hoşuma giden bir estetik <gülüyor> düzey var. Ve bir kez daha üzülerek söyleyeyim. Aslında doğal bir parçamız olan Azerbaycan'ı ne kadar ihmal ettiğimizi, oradan ne kadar uzak düştüğümüzü bir kere daha gördüm. Allah'tan diyeceğim şu Karabağ Savaşı hikayesi falan da biraz böyle hani bizimkiler destek çıkarak hani acık daha ilişkilerin düzelmesine vesile olmuş çünkü yakın bir zamanda Azerbaycan bize bozuk çaldığını biliyorum Türkiye'ye. Orayı biraz daha sık görmek ve oradan istifade etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Ben şahsen bununla ilgili elimden geleni yapacağım. Müzikte ve görselde yani görsel sanatlarda özellikle çizimde, resimde vesairede falan yani bambaşka bir evre olduğunu biliyorum orada. Bambaşka Müthiş. bir derinlik olduğunu Müthiş. biliyorum. Mesela benim de rastladığımda en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi daha uzun süre vakit ayırmaya fırsatı olmuş insan oluyor Azeri insanı. Ve o vakit, uzun süre vakit ayı, mesai harcamış olmanın getirdiği derinlikle masada bir şey söylüyor ve sen şey yapıyorsun yani. Bunu ben düşünebilirdim, bak zaman ayırmamışım duygusu yaşıyorsun ee, şeydi. O, o bir zenginlik gerçekten. Abi o canlı bir... müzik çalmıyor birkaç yerde. Ben dedim bunların hepsi mi özel? Dediler ki yani biz okullarda zaten piyano evet, mecbur evet, öğreniyoruz. Benzer biriz. Müzik bilgisi çok ileri. Mesela çok ileri desen bilgisiyle karşılaşıyorum sıklıkla mesela. Tabii abi, tabii. Orada. O alim, alim, Mehmet o muydu? Mahrem o muydu? Meşhur bir kızıyla beraber şarkılar söyleyen bir sanatçısı var. Yani biraz müzik kulağın varsa felç olmamam mümkün değil adamın. Normal değiller abi. Bir de herkes öyle. Arabaya bindik, otoparktan çıkacağız. Radyoda bir şey açtılar. Feleğim şaştı. Nerede olduğumu unuttum. Diyor ki bu kötü söylüyor falan diyor. Dedim açın ben iniyorum arabadan. Yani kötü söylüyor bize Arabada hep müzik hocaları var ya işte bağıranın falan. Mesela onlar çok kurallı okuyor diyor. Böyle biraz daha işte doğaç. Yani olayın artık tekniğini bitirmişler. Yaratıcılık bazında eleştirecek bir düzeydeler. Şimdi bu, bundan haberdar olmamak çok büyük bir kayıp. Evet, Ve aynı evet. zamanda böyle bir kültüre ulaşabilmek, bir şekilde dokunabilmek, hatta becerebilirsem bir şeyler anlatabilmek müthiş bir kazanım, müthiş bir haz. Çünkü oraya böyle bir fikri, Onlara orijinal gelecek ilgilerini çekebilecek bir fikri gündeme soktun da böyle toplumların özelliği şudur. O fikri alıp çağ atlatırlar ona. Yani onu senin düşünemediğin bir yere taşırlar. Ben açıkçası kitap bu söyledim. Vallahi bu işi siz benden iyi anlarsınız. Gençler dedim biraz uğraşsın. Bir nesil sonra siz bunun 7 level üstünde bir şey yaparsınız yani onu üretirsiniz. Çünkü orada öyle bir potansiyel olduğunu zannediyorum. Ben. E ile alakalı bir şey ortaya koyarken yani heves ettiğin şeydi zaten Aynen. o yani. hani onu bir çekirdek... da bir teorik bir düşünme evet, evet. çerçevesi ama... Düşün ben mesela bu toplumun bir çocuğu olarak dili budanmış, kültürü budanmış, dünya görgüsü maalesef değişen dönemlerde değişik kıblelere bakmaktan yorgun düşmüş, bir batıya, bir doğuya, bir İslam'a bir şeye bakacağız derken neye bakacağımız şaşırmışız. Bunun içerisinde yetişmiş birisi olarak ortaya koyabildiğim birleştirme çabası bu kadar oluyor. Ama bir de bunun gerçekten sanatla, edebiyatla, kültürle, e, enginleştirilmiş zihinlerde nasıl bir karşılık bulacağını hayal etmek bana çok eğlenceli geliyor. Çünkü benim uğraştığım şey insan. Anlamaya ve anlatmaya çalıştığım şey insan. İnsan bu alanlar olmadan anlaşılmaz ki yani. Estetik, edebiyat, futbol, olmadan olmaz yani. İnşallah ben hani gecikmiş bir tanışma oldu benim için. Bu arada Azerbaycan bana yabancı değil. Yani 6 ay boyunca mesela Samsun'da Azeri bir hocamızla çalıştım. O yüzden çok severim ayrıca da çalışmayı da. Sohbetlerini de çok severim. Ama işte mesela bir 10 sene önce gittiğimdeki hali hiç bugünkü gibi belki benimle ilgili bir çağrışım yapmamıştı bende. Şimdi o zamanlar böyle yazıp çizmiyordum pek fazla. Ama şimdi oraya bir de bir kültür işiyle gittiğim için oradaki yankıyı biraz duyabilme imkanım oldu. Sadece ticari, ee, evet, sadece lazım. ticari değil ya da sadece turistik değil. Yani birlikte bir şey üretmeye aslında dünyadaki en yakın olduğumuz ülke orası. Ya bir şöyle bir durum var şimdi. Uçak bileti alıp başka bir ülkeye gidiyorsun. Pasaport kontrolünden geçiyorsun. Hiç öyle gibi hissetmiyorsun orada. Bir de işin garibi, binası, şekli, şemali hatta dili farklı ama ortam aynı. Yani en güzel tarafı ne biliyor musun? Ben şimdi gençleri uçakla doldurup götürsem onlara bir tek şey söyleyeyim. Oğlum bak Türk bunları da yapıyor. Yani gözünüzü açın biraz. Yani biz Türk'üz bizden olmaz ki al git orada sınırın bilmem kaç kilometre ötesinde yapılıyor. Bunu gösterebilmek için çok önemli bir örnek düşünüyorum. yani düşünüyorum. E, bir milliyet, bir, bir, bir aidiyet, kader değil onu görmelerini isterim. Çünkü orası aynı bizim bura abi. Yemek kültüründe, ev evlere girmede, çıkmada, birbiriyle selamlaşma Ya bir tek merhaba değil de salam diyorlar. Yani salam salam işte. Bir, bir, bir, kelimeler değişik ama kültürün tamamı aynı. O yüzden doğal bir uzantımız ya da biz onların doğal bir uzantısıyız gibi ben görüyorum şahsen. Tabii iyi ki de bu arada şeyi de zikretmem lazım. Ee, bizim Yunus Emre Enstitümüz sağ olsun orada Selçuk Bey aracı oldu bizim oraya gitmemize. Şimdi bize kalsa yok pandemi dönemiydi, yurt dışıydı, hede hede'ydü falan diye binbir dereden su getirecektik ama iyi ki böyle bir organizasyon oldu. Bu arada zaten biz Brüksel'e vesaire de ilk başta hep Yunus Emre'nin organizasyonlarıyla gitmiştik. Çok iyi çalışan bir örgütümüz var oralarda. Ben Selçuk Bey'le de orada görüştüğümde mesela aynı şeyleri ondan dinledim, serzenişleri. Yani yetemiyoruz, burayı keşfedemiyoruz. Burayla daha fazla ilgilenmemiz lazım. ve Onlar bizimle gayet ilgileniyorlar bu arada bunu fark A, ediyorum yani. Aynen öyle. Gerçekten. Yani şimdi bizim Can Canan'ın, Açık Bey'in kanalının Azerbaycan'dan bu kadar takip edilmesi. Evet, evet. Yani bunu garip bulmanın ne kadar garip olduğunu oraya gidince anlayıp iyice bir garip oldum yani. <gülüyor> Gerçekten yani bunu anlayabiliyor olmamız lazımdı bizim. İşte daha önce konuştuğumuz zihinsel sınırlar meselesi. Bize o ülke sınırları da bazen sınırmış gibi geliyor. Öyle bir sınır yok. Yani orada bir... Bir de şablon vardır. bir şey atıyoruz. İşte turistik ya da ticari bir vasıf atıyoruz. Ve o vasfın sınırlarıyla artık arka tarafını göremiyorsun. Halbuki gerçekten sanatsal anlamda doğru söylüyorsun. Sanatsal anlamda, edebi anlamda, sözel, zihinsel olarak daha zengin bir katkıyı sağlamak için çok güzel bir coğrafya orası. Yani orada tanıştığım herkes de... Bunun Aynen. bir potansiyelini seziyorsun. Ya, Abi 25 diyorsun. senedir düşündüğüm problemi adam akşam yemeği masasında çözdü ya. 25 senedir zorluyorum kendimi yani şu beyin tabanlı eğitim yapalım işte beyin bilgimize göre müfredat düzenleyelim falan derken karnım ağrıyor. Adam 3 cümle söyledi. Dedim lan bu... Yani çünkü orada öyle yapıyorlarmış zaten. Orada bir yaklaşım varmış öyle. Yani uzatmayayım şeyine girmeyeyim ama ben mesela matematiği beyine göre nasıl anlatırsını? Hep böyle kendi öğrendiğim cinsten düşünerek hata yapıyormuşum. Halbuki aslında öğrenci olduğum günden düşünsem, o öğrenci olarak sıraya otursam çözecekmişim mesela. Ya. Adam gösterdi, çok şükür çözdüm sayılır esas nokta kırıldı. Şimdi onun üzerine çalışıyorum ve o gün akşam masadan kalkarken dedim ki yani bütün Azerbaycan seyahatinin amacı bu akşam olabilir. Yani. Şu lafı duymak için gelmiş olabilirim. E bu tam sağlam yani işte, bir kenar etkisi diyorsun. Tam yani. kenar etkisi abi. Tam güzel, etkisi. Güzel Çok da etkisi. uzağa gitmen gerek yok bunun için. Evet, evet. O zaman bir açık beyin Azerbaycan şubesi planlamaya başlayalım. yakışır <gülüyor> <Yaşıdır. Yaşıdır. gülüyor> Yapmak lazım. Kesinlikle. Zaten adama sorarlar yani. Bunca senedir şube açma ne cüredir sana orada? Derler yani. <gülüyor> ben de cevap veremem. Dolayısıyla e, geliyoruz. Yani onu da buradan beyan ederim. Geliyoruz derken inşallah orada faaliyetler yapma niyetimiz var. Ama ben Farklı olarak oradan bayağı öğrenmeye gidiyorum yani. Öyle bir şey anlatmaktan öte bir şeyler almak, anlattıklarımızı daha rafine hale getirmek için oradaki görgüye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Beraber bakalım yapacağız bir şeyler zaman içinde. Evet. Birlik, bunu da ilan birlikte. ettirdin ya bize. <gülüyor> birlikte öğretelim. Bu, bu... Ama bir şeyin Güzel. altını çizeyim. Bu bir gaza gelmiştik değil yani. Bu benim yıllar içerisinde hep ara ara karşılaşmalarla falan da bende tohumlanan da bir şey. Ee, orada gerçekten bir şey var ve orası, sadece bu arada Azerbaycan'da değil, daha gitmedim. Türkmenistan, Özbekistan, benim ana vatanım olan Kafkaslar, Gürcistan, mesela ee, ben Gürcüyüm sonuçta oraya bir gitmem lazım. O coğrafya ile ilgili bir şey var, gayda sesi ve tulum sesi boşuna tasarlanmış şeyler değil. Onlardan bir şey çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Buraya lütfen buraya. Güzel. Keşke bunu önce ötekini sonra verebilseydik ama ötekini olsun, sonuna olsun. da girdik olsun. şeyde olsun. bu. Hani daha sıcağacana ya.